Evet, bugün 6 Mart 2021. Kivi bahçelerinin içinde, Yalova Altınova bölgesinde Abacın Agamızın, Gökhan Ateşli Agamızın kovanlarının olduğu, kuonlarının da olduğu bir aralıktayız. Burası her tarafı sera, ziraat ilaçlamanın aşırı bol olduğu bir yer. Ama buna rağmen. E, arıları e, zirai ilaçlamadan kaybetmediğimiz bir yer, e, varova mücadelesi e, düzgün yaparak e, rahatlıkla kışa çıkarttığımız bir bölge, zirai ilaçlamadan, e, aşırı zirai bölge, e, zira ilaçlama bölgesi olmasına rağmen zirai ilaçlamadan fazla etkilenmeyen bir bölge, e, varova mücadelesi yaparak ve su yönetimini e, iyi yaparak, Bugün e, yağmur olmasına rağmen yine e, zaman zaman arı uçuşu oluyor. Arı uçuşu var Anadolu e, ırkı, arılar bunlar, e, bölgemize uygun, ekotope uygun Anadolu ırkı. Şimdi bugün aralıkta salkın kayması var mı ona bakacağım. E, Stok durumuna bakacağız. E, keki var mı? Zaten şuruplamaları devam ediyor. Üstüne ekstradan şurubun haricinde bir de kek koyuyoruz. Kovanlarda kek durumu nasıl? Ona göre kek yapacağız. Şimdi bakalım beraber. Öyle bir sürü. keke ulaşabiliyor. Bir sıkıntısı yok. Hemen kapatıyorum. Önemli olan keke ulaşması. Evet bunda da sorun yok. Hepsi gayet keke ulaşabiliyor. düştün ki Evet bunda da sorun yok keki ulaşabiliyor başarılı. Sörün yok. Bizi dünya Çıkmayın kızlar. Çıkmayın oradan çıkmayın. Nereye çıkıyorsunuz? Hop. Bana saldırmak için fırsat kuruyorsunuz. karıncalar da yavaş yavaş yavaş yavaş. Muhtemelen bunda var var miktarı biraz fazla. Karıncalar konum salat olmaya başlamışlar yavaş yavaş. Evet, keke ulaşabiliyor. Sorun yok. hemen işaret koyayım. Hangisiydi o? Bu muydu bu? Bir i̇şaret koyayım. Buna var var, var mücadelesini iki kat dikkat etsin. Üstüne bir tabla koydum. Abacin agamız geldiği zaman baksın. Evet. Burada bir sorun var. Sorun ne? Keki ulaşabiliyor. Fakat arıların bir kısmı soğukla birlikte aşağıda hareketsiz kalmışlar. Bunların bunların burada olmaması gerekiyor. Su burada. Evet, bakalım size. Yerinize. Bölme tatlısının altından geçen arılar tekrar geriye dönememişler. Gece don olduğu için Gece don devam ediyor hala burada çünkü. Gece donları hala bitmedi. Don olduğu için de mecbur sarıyoruz. Üstünü hem kek. E, ekstradan poşetle şurup da veriliyor. Kenarından şurup da veriliyor. Ama şu sıra son e, havalar soğuduktan sonra şurupları bitince sadece kek verildi. sorun evet bunun keki bitmek üzere buna kek takviyesi yapılması lazım iyi genel olarak keklerini bitirmemişler stok sorunları Yok sadece. Buna, buna da işaret koyacağım. Evet. Burada işaret koydum. Bildiği zaman. Diğer arılara bakılırken. Aralıktaki diğer arılara bakılırken. Buna da ekstra kek verilecek sadece. Arı sayısı. Çok olan aralıklarda. Böyle. Böyle. Evet bunda da sorun şu anda yok. Kek durumu. Kekini tam bitirmemiş. Güzelce saralım. Havalar ısınırca güzel bir varava mücadelesi istiyor. Bunlar Buna sorun derler. Bir koan ya sönmüş ya sönmek üzere henüz sönmemiş. Sönmemiş. Ama çok sayıda arı hayatı var. Burada Ocağın çekişiyor Şimdi Bakalım Sorunu Neyden kaynaklanıyor Şimdi Tekini ben Alayım kenara azalayım Şimdi Stok bitmiş vaziyette Hemen kenara koyayım Şimdi evet, Tabii körüksüz ve yaldivensiz pirince kamerayla çalışmak için biraz zorlanıyorum çıkmak üzere olan kapalılar. Bir kısmı çıkmış son posta. Tabii saldırmaları gayet normal. Şimdi evet görüyoruz ara aç. Aynı zamanda evet ara aç vaziyette açıktan. Bu araya acilen Şurup Takviyesi yapılması lazım, yoksa geriye kalan arılar da ölecek. Bu kek onlara yetmez şu an, açlıktan aşırı derece saldırdılar. Evet, bu kek onlara yetmez. Bugün bunlara şurup verilmesi lazım. Bal kalmamış, ölenlerde açlıktan ölmüş. Bu kek de dayanamazsın. Bu etmez. Bu kek onların dişinin kovuna bile yetmez. Evet şimdilik bu kadar. Hemen şurup takviyesi için gidiyorum. Evet. Bu kovunları acil besleme olarak... Sıvı gıdasını, şurubunu vermem gerekiyor. Bir çaydanlık buldum. Çaydanlıkta şeker erittim suyla beraber. Şimdi bunları kovana vereceğim. Bu bir iki gün idare yeter. Pazartesi günü zaten hepsine şurup verilecek. Şurayı bunu vereyim. Şurayı vereyim. Yarım çerçeve yeter. Pazartesi gününe kadar. idaresiniz. Zaten poşette besleme de verilmiş daha önce ama hoş üstten poşetli beslemesi bitince ekstradan sadece kek konulmuş sıvı besleme verilmemiş. Kışın araya kek de verseniz sıvı besleme vermek zorundasınız. Sıvı besleme olmadan Arıların kışı düzgün geçirmesi sıkıntılı olabiliyor. Evet. Biraz daha karıştırayım. Şimdi gelelim açlık ölümü olan kovanımıza Şimdi arıya kek veren arkadaşlar. Arıya kışın kek verdi öldüm diyen arkadaşlar. İşte görün açlık ölümü. Arılarınız niye ölüyor? Sadece varvadan ölmüyor. Evet varva temel bir sebep. Her şeyin bütün kötülüklerin anası da babası da var Ama kışın bu kovana ilk baktığın zaman zannedersin ki nemden ölmüş. Niye? Kovanı kapalı olduğu için nemden öldü zannedersin. Ama nemden ölmemiş. Açlıktan ölmüş. Zaten arılar gidip şu keki hepsini birden Hı. yiyememişler. Bu keki yiyebilenler zaten yaşıyorlar. Bu kökebe ulaşamayanlar. Bu keki yiyememler işte burada arkadaşlar. Onlar da ne yapmışlar? Gitmişler. Kuvanın içinde ölmemek için daha uzak yerde ölmüşler. Hatta oradaki gıdadan da 3-5 gıdadan da faydalanmışlar ama yetmemiş. Ee, bu arıya Sıvı beslemeyi vermek zorundasınız. Kışında sıvı beslemeyi vermek zorundasınız. Ben arıya kek verdim. Kek verdim ama arı öldü. Ben varo da ilaçlamasını da yapmıştım. Dört dörtlüklü Arı beş yıldızlı falan. Onlar Arkadaşlar en bariz örneği Burada bu arıya Sıvı şurup Vermek zorundasınız. Zaten arı güçlendikçe Kadro kazandıkça Doğal olarak kadro kazandıkça sıvı gıdaya daha çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü yavruyu besleyebilmek için sıvı gıdaya ihtiyacı var. Kekten alacağı gıdayı sulandırıp yavruya vermesi lazım. Su demek. Dışarıya uçuş yapması demek. Eğer ya kovana su koyacaksınız ya aralıkta su olacak ya yağmur yağacak. Mesela bakın bunun da kek sadece işte bu, bu bölümden alabilmiş. Altında aslında bunun kek komple açılması gerekiyor. Evet. Keki komple açıyorum şu anda. Keki açtıktan sonra üzerine yatırıyorum. Kenarında da zaten şurubunu da koydum. Evet. tamamlayayım şurubunda evet arkadaşlar kışın arıya kek verdiğiniz zaman mutlaka sıvı beslemesini de yapmanız lazım ben arıya kışın kek verdim ama arı öldü varova mücadelesini de tamamen yapmıştım 4-4 düktü 5 yıldızlı demenizin bir manası yok işte en bariz örneği burada e, bu herkese ders olsun peteklerine baktık Gram bal kalmamış. Bütün kemerleri yemiş. Zaten kekinin de sadece şu bölümü açıktı. Ulaşabilenler oradan ulaşmışlar. Zaten ulaşabilenler şu an yaşıyorlar. Keke ulaşamayanlar işte burada ölü vaziyette. Zaten dışarıda ölmüşler. Yani gece donları olunca tekrar vücutlarında gıda maddesi kalmadığı için, kendilerini ısıtamadıkları için tekrar buraya da gelememişler. Oldukları yerde kalmışlar. Şimdi bu Görüyorsunuz ne kadar zayıf düşmüş arılar. Bir iki tanesi hareket edebiliyor ama yok yürüme bile yürüyemiyor. Tamamen gıdasızlık. Mutlaka kışın araya kek verseniz de sıvı beslemesini vermeniz lazım ya üstten buzlara bu poşetiyle vereceksiniz ya kenarından vereceksiniz. Vermeniz lazım ki arılarınız ölmesin. Yani kışın arı ölümü sadece varvadan sadece işte kek verdiğim suya ulaşamadı ondan değil. Aynı zamanda sıvı beslemesini vermediğiniz için de olabilir. Şimdi bu arı iki gün idare etsin kendini. Pazartesi günü zaten bütün kovanlara sıvı besleme yapılınca kendine gelir. Arıların ne kadar aç olduğunu görürün arkadaşlar. Daha şurada iki dakika olmadan dört, dört tane birden Şurba saldırdı. Şurba saldılar öldürdü, saldırdılar öldürdüler yani yemek için. Evet. Kim demiş Anadolu arısı uçmaz diye bombuslar bile uçarken elbette Anadolu arısı da uçacak tarlaya çalışıyor şu an. Kıyayı <gülüyor> bulmuşlar, uçarlar tabii. Bunlar kovanlardan çıkan <gülüyor> Kek parçalarının atıldığı çuval <gülüyor> Ne toplarlarsa kar Tabi bombuslarda